Karşımızda Arnica elektrikli süpürge. Uzaktan incelemeye geçmeden önce küçük hatırlatmalar yapacağım. Öncelikle videonun sonundaki ankete katılmayı unutmayın. Çünkü bu ankette kaç kişinin bu ürünü tercih edip etmediğini öğrenebileceğiniz gibi aynı zamanda açıklama kısmındaki internet adresinden de ürünle ilgili alternatif fiyatlara ve kullanıcı yorumlarına ulaşabilirsiniz. Gelelim elektrikli süpürgeye. Tasarımıyla oldukça evinize temizlikten ziyade güzel bir hava katacağını düşünüyorum. Alternatif süpürgelere göre gerçekten güzel bir tasarıma sahip aktör ürünleri takip eden kullanıcılar elbette farkındalar Çünkü bu ürün daha önceki aktör ürünler listesinde yine vardı o zamanki fiyatı 300 lira civarındaydı şu anki fiyatı ise 380 lira civarında Bu da ciddi oranla bir fiyat artışı olduğunun göstergesi bu ürünü incelemek için araştırma yaptığımda herhangi bir elektronik mağazada satılmadığını fark ettim büyük ihtimalle ya özel üretim ya da seri sonu bitmiş bir ürün internet üzerinde Arnica bunu sunmuş olacak ki BİM'in aktör ürünler listesinde gelecek olan isimle arattırma yaptığımda arama sonuçlarında herhangi bir sonuca ulaşamıyorum Pika modelini kontrol ettiğimde birebir aynı özelliklere sahip olduklarını fark ettim tek farkları dış görünüşü yani renkleri araştırma sonucunda birçok fiyat farkı ile karşılaştım Dilerseniz bu fiyatlar açıklama kısmındaki internet adresinden ulaşabilirsiniz gelelim süpürgenin teknik özelliklerine içerisinde 4-5 tane farklı uçla birlikte geliyor Bunlar arasında en çok işinizi görecek uç bana kalırsa koltuk temizleme aparatı perdeler için özel olarak üretilmiş perde fırçası ve dar uçlu boru özellikle Arnika süpürge ile birlikte yeni tasarlanmış olduğu yüksek performans gösterdiğini dile getirdiği süpürge ucu ile birlikte satılıyor Aslında süpürgenin en çok dikkat çeken yönü süpürgenin emiş borusu Aslında bu Aynika'nın premium süpürgelerinde üzerinde uzaktan kontrol kumandası mevcut olan boru ama bu üründe büyük ihtimalle bu özel yok aynı zamanda arka tarafındaki filtreyi yıkaya biliyorsunuz ve toz haznesi de yaklaşık iki buçuk litre civarında su almakta ürünle ilgili daha doğrusu ürünün farklı bir adıyla satılmış olan pika modeli ile ilgili internet üzerinde birçok yorum var bunlardan yüzde olumlu Eğer bu yorumları kendiniz de okumak istiyorsanız açıklama kısmındaki internet adresinden yorumları bulabilirsiniz Aynika elektrikli süpürge ile ilgili ilk düşüncelerim bu şekilde hemen sağ üst taraftaki ankete katılarak kaç kişi bu ürünü tercih edip etmediğini öğrenebileceğiniz gibi açıklama kısmındaki internet adresinden de alternatif fiyatlara ve kullanıcı yorumlarına da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki ürün incelemesiyle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.